Herkese selamın... Olmadı ki... Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere hızlı tekrarlar için kanalları önereceğim. Matematiğinden, İngilizcesinden, fizik, kimya, biyolojisi, Türkçesi, felsefesi, dini... Hepsinden önereceğim. Buyurun videomuza geçelim. Lafı hiç uzatmayacağım. Zaten herkes sıkılmış. Zaten süreniz az. O yüzden ben direkt başlıyorum. Hızlı tekrarla matematik kanallarına. İlk önce SML Matematik. SML matematiğin e, geçen sene kendim kullandım soruları acil yayınlarından bir de kendisi farklı sorular koymuştu içine. Bayağı bir güzel pdf'i de mevcut. Çıktısını alın kendinize kullanın. İkincisi Orta öğretim, Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu kamplar var. Bu kampların bir soru çözümü var bir de konu anlatım kısmı var. PDF'leri de mevcut. Mevin kendi kanalı olduğu için kullanmanızı öneririm açıkçası. En azından soru PDF'lerini indirip soruları çözersiniz. Bayağı bir katkısı olur. Üçüncü olarak rehber matematik çok üstüne durmaya gerek yok. Rehber matematik'in 6 saat bir canlı yayını vardı. PDF'i de mevcut. tek bir PDF'leri çıkartıp çözün. Bildiklerinizi hatırlamanıza yardımcı olur. Bir şey çekiyorum. Sonra gideceğim. Matematik'in güler yüzü geçen sene TET'den çıktıktan sonra eve gelip bir saatte AYT Matematik videosunu izlediğimde. Bilon konusunu o bir saatlik videoda öğrenip... Ertesi günkü AYT Matematik sınavında yapmıştım o soruyu. Matematik güler yüzünde kısa tekrarları var. Artık de eklemeye başladı. O yüzden PDF'li bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve bir de Mert Hoca. Mert Hoca da gayet güzel kamplar yapıyor. PDF'leri de mevcut. Şu sıralar PDF işleri biraz karışık ama bilemedim. Ama yine PDF'leri mevcut. Mert Hoca'dan en çok faydalandığım kısım... Geçen seneki TET Kondisyon Kampı ve AYT Kondisyon Kampı. Yani AYT ve TET'den... Kampar yapmıştı 250 soruluk vesaire farklı yayınlardan sorular birleştirmişti. Bu sene mesele soru çeşitliliği az diyorsanız ikişer seneki videolara bakın oradaki sorular çözmeye çalışın. 5-6 yayının güzel sorularını birleştirip farklı bir kamp yapmıştı. Baya bir etkisi olur size baya bir işinize yarar. Hızlı tekrarlarla Türkçe kanallarına geçelim hemen. Hiç uzatmanın bir manası yok Tonguç Kampüs hızlı hızlı geçeceğim. Rüştü Hoca pdf'i mevcut değil. Tonguç Kampüs'ün pdf'i mevcut ama Rüştü Hoca'nın pdf'i mevcut değil. Ama yine de dinlemenizi tavsiye ederim. Sonrasında yeni bir hoca, ben yeni keşfettim. Kutlu Hoca ile Türkçe. Bu kanalda pdf de mevcut. Komple kitabın pdf'ini yayınlamış. Ama Rezal'ın e, yarın öbür gün bu kanal büyüdükten sonra bu kanalı artık diğer hocalar gibi yapacak. Yani pdf'leri kitap şeklinde değil de parça parça yayınlayacak haberiniz olsun. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün de aynı şekilde soru çözümleri var bir de konu anlatım var bu kanalda ekledim dedim. Hızlı tekrar fizik kanalları hemen geçelim. Fizikte Barış PDF'i de mevcut bu adam iyidir çözün izleyin. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü buradaki videolara da sevdim ben. PDF'i de mevcut. Tonguç Kampüs PDF'i de mevcut Tonguç Kampüs de iyidir kullanmıştım. Ve geçen sene keşfettiğim bir kanal Fizik Finito. Kadın bir hoca anlatıyor veya kız diyeyim fark etmez. Anlatım tarzı güzel. genelde yani kadın hocalar bulmak zor fizikte. PDF'i de mevcut indirin. Hatta PDF'ler el yazısı kontrol ettim. El yazısı PDF'ler paylaşmış. Gayet güzel hoşuma gitti. Kullanabilirsiniz burayı da. Hızlı tekrar kimya kanalları. Hemen bakalım. Orta Genel Müdürlüğü'nü yine koydum. Bunu her yerde koydum çünkü her yerde çekiyorlar. MEB olduğu için es geçecek bir branşı yok. Hepsini yapmak zorunda. Soru çözümleri güzel. Birkaç videosunu izlerim. Etkili soru çözümleri var. Konu anlatımları da güzeldi. Hoşuma gitti yani. Sonra Tonguç Kampüsü yine burada da ekledim. TET Kimya full tekrar. AET Kimyaları da gelir bu sene. Yüksek ihtimalle gelecek zaten hiç merak etmeyin şüpheniz olmasın yani. de mevcut. Kimyacı Gülçin Hoca. Bu hocayı birçoğunuz bilirsiniz. Bilmeyenler için de bu hoca kaçınılmaz bir hocadır. PDF'leri mevcut değil maalesef. Eskiden sesi vardı fakat sitesi kapandı. Sitesinin kapandığı zaman birçok üzere arkadaş oldu haberim var. PDF'ler gitti çünkü oradan bilemiyorum. Belki PDF sonradan paylaşılama bir fikrim yok şu an. Hızlı tekrar. Hızlı tekrar biyoloji kanalları. Hemen geçelim. Selin Hoca vazgeçilmezimdir. Ee, mutlaka ama mutlaka izleyin. PDF'leri de mevcut. Fundamentals Biyoloji. Bu hocayı da çok severim. PDF'i mevcut değil. Kitabı var. Ya Burada ne izleyin biliyor musunuz? Biyolojinin sistemler kısmını hoca animasyonlarla anlatmış. O kısım. O kısım var ya. Aşırı işinize yarayacak. Muhtem. Mutlaka mutlaka izleyin o kısmı. Orta Genel Müdürlüğü'nü yine burada da koydum. Burada da PDF mevcut. Tonguç Kampüsü de ekledim buraya. Tonguç Kampüsü bazı uzun şeyleri kısa formüllere dökerek anlatıyor. Benim hoşuma gidiyordu oradaki hocanın anlatımı. PDF'i de mevcut. Kullanabilirsiniz. Kullanmayı da es geçmeyin. Ama... Fundamentalsi mutlaka mutlaka izleyin. Hızlı tekrar tarih kanalları. Burada pek bir şey bulamadım. Bulduklarımı hemen ektim. Onur Gece var. E, PDF mevcut değil ama kısa tekrarlar yapıyor sizlere. Böyle benim gibi karşınıza geçip anlatıyor. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne ekledim. Bir de orada e, PDF de mevcut. Kullanabilirsiniz kendinize. Hızlı tekrar coğrafya kanalları. Bakalım kimler var. Yavuz Tuna vazgeçilmez. Maalesef PDF mevcut değil ama bu adam bu adam işini biliyor. Tonguç kampüsü ekledim. Buraya... Çok emin değilim. Anlatış tarzından hani kim neyi kim ne kötü gelebilir. PDF'i mevcut. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nü yine ekledim. Çünkü PDF'i mevcut ve MEP'in kendi kanalı neden olmasın. Hızlı tekrar. Felsefe, Din Kültürü ve İngilizce kanalları. Çok bir kanal bulamadım buralarda. Kısıtlı çünkü. He de İngilizce'de adam akıllı kanal bulamadım. Felsefe, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nü ekledim yine. PDF'i de mevcut. Tonguç Kampüsü'nü ekledim. PDF'i mevcut. Zaten felsefe o kadar uzun olmadığı için tekrarlarla bile en azından hiç çalışmadıysanız tekrarlarla bile götürebilirsiniz. Din kültürü ve ağlak bilgisi Orta Genel Müdürlüğü'ne ekledim. PDF mevcut. Başka kanal bulamadım açıkçası adam akıllı. Ee, ekleyebilirsek belki Tonguç Kampüsü ekleyebiliriz belki. O da olabilir yani. Orta Genel Müdürlüğü PDF'i yine mevcut İngilizce kanalı için. Başka kanal bulamadım açıkçası arkadaşlar. İçinize yarayacağını pek düşündüğüm. Ama sizin varsa yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Diğer arkadaşlarımıza faydası olsun. Son olarak hızlı tekrar edebiyat kanalları. Tonguç Kampüs. PDF'i de mevcut. Güzel. Burada en azından sözel olarak e, formülleri de öğrenirseniz ya kısa hatırlatmalar diyeyim. onlar öğrenirseniz içinize yarayacaktır. Ve yine Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün e, ekledim PDF'i de mevcut. Benim önereceğim kanallar bu kadardı arkadaşlar. Umarım içerik içinize yaramıştır. Benim Bilmediğim veya söylemeyi unuttuğum, eklemeyi unuttuğum kanallar varsa yorumlar kısmında mutlaka belirsin. Diğer arkadaşlarımızın da işine yarasın. İçerik işinize yarışsa abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.